Selam ikizler arkadaşlarım, ben Şengül Şengül'in Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım sizler için 2020 yılı genel yorumu yapacağım. Aralık'ta paylaşmadım dedim, taze taze Ocak ayında paylaşırım diye bugünlere bıraktım sevgili arkadaşlarım. Tekrar 2020 yılınız kutlu olsun diyorum. Evet ikizler arkadaşlar Açılımı başlamadan öncesinde o kanalımda. Çay falah aşk hayatınız kanalımda yıllıklarını yükledim sevgili arkadaşlar. Sizlere oraya davet ediyorum. Aboneliğe bekliyorum. Muraya da bekliyorum. Benim oldum her yere sizlere bekliyorum. Şengülsüz olmaz ve sizler siz de olmaz. Sevgili kizlerim benim. Güzel kalplilerim değil mi? Çok yanlışırız biz. Anazar <gülüyor> var. Evet, güzel cazibe, cazibeniz çekecek. 2020 yılında bu nedir sevgili? Ama astıracaksınız siz. Bu baya bir ezilmiş. Canlar üstünüze gelen nazarı Kem gözleri Negatif enerjileri baya bir bastırma Yönünüz olacak sizin Bastıracaksınız yani yamaşmış çünkü yere Baya bir yapışmış güzel Evet sevgili ikizler arkadaşlarım Direkt olarak gözüme ne çarpıyorsa Ben oradan giriş yapıyorum Benim sıram mıram yoktur Adında E harfi olan ikizler arkadaşlarım Adında E harfi olanlar Siz baya bir erken murada Gideceksiniz hadi bakalım sizin E harfinin hemen üstünde hem küçük küçük ama küçük bir ağaç diyelim evet ağaç çıkmış hemen de üstünden de at atlıyor küçük bir at ama büyük değil. Her ikisinin de muradını bir araya birleştirdiğimizde özellikle de hmm, aşk hayatınızla alakalı bir Murat bu sevgili arkadaşlarım evet aşk hayatınızla alakalı adında E harfi olan sevgili ikizler burcu arkadaşlarım evlilik görülüyor sizlere. Murat hmm, hemen arada da gelin çıkmış sizin E harfinizin içinde gelin çıkmış sevgili arkadaşlar resmen Murat. Evet Murat evlilik yani evlilik görülüyor. Nedir? Evlenmek Murat mı ya Şengül diyebilir belki bazı arkadaşlarım da. Güzel kardeşlerim at var küçük bir at ama. At var atın üstünde küçük bir çam ağacı. İki Murat yan yana nedir? Allah Allah tabiri caizse bizde yağlı kuyruk derler. Zengin bir talip olabilir bu insan. Neden olmasın hemen de arada gelin var yani. Üç tane de çift görülüyor. Bu ne demektir? Yüzde otuzunuz bunları yüzdeye indirdiğimizde sevgili arkadaşlarım yüzde otuz. ikizler Burcu arkadaşlarımızın E harfindekiler maya ve zengin kısmetlerle evlenecekler. Neden olmasın sevgili arkadaşlar ya da nişanlısınız da adınızda E harfi var. Nişanlısınız bir anda o dönem o nişanlılık içerisinde yani bir sayısalı tutturabilirsiniz. Bir şans oyunu tutturabilirsiniz. 3 evlilik çıkmış burada çok güzel bir şey. Hemen arada yalnız bir gelin. 3 çift yani evleniyorlar çok güzel evlilikle alakalı Murat o. Evet güzel sevgili arkadaşlarım. 1 hmm, bir. güzel biraz bir tanesi sıkıntılı yollarınızın yollarınızın 2020 yılında biraz sıkıntılı 1 2 3 evet sıkıntılı 3 kademeli sıkıntınız çıkmış ama o 3 kademenin sonuna doğru yine tekrar ağacınız beliriyor yolun hemen ucunda bu nedir? Ama iş görüşmesi olabilir ama aşk hayatınızla alakalı olabilir şu badireyi yaşamanız gerekiyor bakın şuraya kadar bu badire yaşanacak. Göz gözü görmüyor siz kaplamış kara bulutlar o yola açtıktan sonra şuraya geliyorsunuz hemen başı görülmüş çam ağacınızı ben çam diyorum çünkü çama benzetiyorum ağacınızın başı görülmüş hemen üst kısmında ise sizlerin görmesi imkansız küçük küçük. El ele kol kola dolaşmalar. Yani cık. ferahın yolu illaki şu çileden geçecek. O sıkıntılı yolu aşmanız lazım sevgili. İkizler burçları yan taraftaki yollar sıkıntısız, temiz. Biraz kısalar ama olsun kısa mısa yollarınızda da. Buradaki yollarda da küçük küçük balıklarınız var. Kısmetler de var sizde 2020 yılında. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir çevirelim. Hmm, evet güzel adında y harfi olan sevgili bayan arkadaşım çünkü cinsiyetiniz resmen çıkmış adınızda y harfi olan bayan arkadaşım güzel Siz de çevreyi açmışsınız baya bir kısmetli olacaksın 2020 yılında adında y harfi olan arkadaşım yanların açılmış sıkıntıların bitiyor bitecek ama gel gör ki kafanda biri var aslında senin kafanda düşündüğün biri var o insanla pek olamayacaksın. Çünkü birbirinize sırt dönmüşsünüz. Senin kısmetin başkası. Merak etme gerçekten. Senin kısmetin başkası. Adında Y harfi olan arkadaşım. Bayan arkadaşım. Çok güzel. Harika. Şimdi sizin iş hayatınızdan bir giriş yapalım. İş hayatınızdaki harfler karman çorman olmuş. Adında U harfi olan. M harfi olan. T harfi olan. L harfi olan. Aman Allah'ım harfler... Girmişler birbirlerine iş hayatınızda baya bir sıkıntılısınız. L harfi, I harfi, ooh, he, her hep yani bütün harfler o harfleri, her şey birbirine girmiş. Bütün 29 harfi saymam lazım. Baya bir iş hayatınızda geçmişe dair sıkıntılar yaşanmış. İş hayatınızda çok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım iş hayatınızda ama kendi işinizde ama başkasının işinde çalışıyorsunuz. Sevgili ikizler arkadaşlarım 2020 yılında gerçekten kadersel bir değişim bu. Kader, kader çok fırsatlar uzatacak, çok fırsatlar sunacak size iş hayatınızla alakalı. Bay bayan hepinize cinsiyet yok. Hepinize söylüyorum bunu ben cinsiyeti görünce zaten gerekeni söylüyorum. Ortaya söylediğimi cinsiyet yok. O genelinize çok güzel çok fırsatlar yakalayacaksınız. Sıkıntılarınız iş hayatınızda her neyse kadersel olarak o sıkıntılar gidecek. Haberiniz olsun. Çok küçük küçük balıklarınız çıkmış. Çok kısmetli olacaksınız sizler de sevgili. Evet ikizler burcu arkadaşlarım. Hmm. Evet yine çok ilginç. Bu adında Y harfi olan bayan arkadaşım yine adında y harfi olan şahsın birine yan dönmüş kapanmış sizin yolunuz kapanmış sizin kısmetiniz başka yerde güzel kardeşim adında sadece y harfi yok ki S harfi de var o insanın baya bir sırt dönmüşsünüz ama kısmetin başka yerde güzel ablacım veya kardeşim fark etmiyor şimdi genel ilişki durumlarına bakıldığında bazı ikizler arkadaşlarım %30'unuz ama çok değil %30'unuz partnerlerini kaybetme korkusu yaşıyor evet kaybetme korkusu yaşıyor sevgili arkadaşlarım sevgili ikizciklerim benim hatta o partnerleri kaybetmemek için böyle küçük çaplı hmm, ala vera veraya bile başvuranlar olacak güzel tamam ona ben karşı değilim sevdiğiniz insanları tabii ki de koruyacaksınız sahipleneceksiniz çok güzel harika şimdi evliler İkizlerin evlileri ne oldu size güzellerim ya? Biraz böyle 2020 yılının genelinde evliler sinirli olacaklar. Hmm. Evet evli olan ikizler arkadaşlarım genelde sinirli bir yapınız olacak sizin. Bence olmasın. Araya biraz şeytanlar giriyor ama sinirlenmeyin. Sakin olalım. Her şey güzellikle. Her şey medeni bir şekilde çözmeye çalışın. Kavga yok, gürültü yok. Tamam Şimdi eksler iyi görülüyor ekslerde bir heyecan var barışmak isteyecekler kendilerine çekmek isteyecekler sevgililerde sıkıntı var sevgililer ağlıyor ikizlerin sevgilileri karşı taraftan da var ağlayan sizden de var biraz karışık çıkmış Platonikler, ikizlerin platonikleri. sizler bazılarınız evet ya ben bu insanın peşinden gitmeliyim o benim için doğru diyeceksiniz bazılarınız ise hayır ben hata yapıyorum o bana göre biri değil artık ondan vazgeçmeliyim diyeceksiniz böyle bir duygu bekliyor sizi bekarlar mükemmel çıkmış bekarlar sizlere de çok ama çiçek ama merhaba diyecekler çok kısmetler çıkacak yolunuza sevmek isteyeceksiniz sevileceksiniz benden söylemesi diyeceksiniz ki şimdi Şengül ilişkileri iş hayatını evliliğimizi anladık peki benim isteklerim veya beklentilerim 2020 yılında karşılanıyor mu? İkizler Burcu olarak. Yavaş yavaş karşılanacak güzel kardeşlerim. Enerjiniz güzel çıkmış. Yavaş yavaş karşılayacaksınız. Burada ben size şöyle söyleyeyim. Yüzde 60'ınız karşılayacak. Yani nasıl diyeyim? Gerçekten hakkı olan ona gelecek. Yüzde 60'ınız da. Yüzde 40'ınız aramaya kalkacak. Beklentisini beklentisi için mücadele edecek diğer diğer aramaya kalkacak bir de böyle bir şey çıkmış burada güzel gidelim peşinden ama çok kuşlarınız çıkmış biraz kuşların bazıları karanlık çıkmış ama ne kadar karanlık da olsa yüzleri gülüyor kuşların bir de böyle bir şey var somurtkan değiller iyi niyetli güzel temiz küçük de olsa haberler alacaksınız 2020'nin genelinde benim güzel ikizciklerim tatlı ikizlerim benim onlar ya saf derler ya hani bende de vardır o saflık sevgili arkadaşlarım berrak demek berrak iyi niyetlilerdir özlerinde temiz insanlardır benim ikizciklerim ya biz hava grupları hep öyle değil miyiz Allah aşkına saflık ne geldiyse başımıza saflıktan gelmedi mi iyi niyetten gelmedi mi sağlık güzel sağlıkta değişimle yaşayacaksınız sevgili ikizler Sağlık güzeldi. Biraz bel rahatsızlıkları gördüm. İkizler arkadaşlarımda. iki büklümsünüz. Bununla alakalı da zaten ameliyatsa ameliyat, doktorsa doktor, hastaneyse hastane yapıyorsunuz bunu. Bunları yapacaksınız ve değişimler de gelecek. Gerçekten. Kendini hissedeceksin enerji olarak. Aylık bütçenize süper çıkmış. Fena değil. Hiç merak etmeyin. Öyle ağlayan, sızlayan yok. Normal rayda gideceksiniz. Küçük çaplı sıkıntılar çıksa da Onların çaresini aramayı bileceksiniz. Böyle de bir şey çıkmış. Bir tutuculuk, bir sahiplenme duygunuz olacak sizin. Sevgili ikizler arkadaşlarım. 2020'nin genelinde genel duygular olarak söylüyorum bunu. Böyle bir şey çıkmış. Onun dışında gerçekten güzel. Murada doğru gideceksiniz. Küçük çaplı da olsa çok balıklarınız çıkmış. Harika ya. Vallahi kadersel olarak değişim gelecek size ya. Daha ne gelsin. Ah benim ikizciklerim. Şimdi böyle yapmadan dibine yapışıyor, inmiyor aşağıya. Biraz oynatmak lazım. Sevgili ikizler arkadaşlarım, ben de böyle bir çare buldum. Peçete sıvıyı çekiyor. Tutayım diye uğraşmıyorum artık. Kısa yoldan kes veriyorum. Hmm, evet, biraz karmaşamız var ama şöyle bir şey var. Sıkıntılar attık çoğu gitti ama sel gitti izi kaldı değil mi? Sevgili ikizciklerim benim. Şimdi gördüğünüz şu kısım benim örneğin ki bu sizin falınız da örneğin ya benim buradaki düşüncelerimdir ya da hane içim özelim. Şu görmüş olduğunuz çevre sevgili ikizler arkadaşlarım dışarıdan hayatımıza gelecek olan iyi ya da kötü etkilerdir. Bunu öncelikle belirteyim sizlere çok az bir sıkıntı var bakın burada aydınlanılmamış açığa çıkmamış olan. Bu arkadaşlarımız ise burada, bu insan bu. Ben nesneyi anlatmıyorum bunu, insana anlatıyorum. Burada ama maddi, ama manevi, ama aşk hayatınız, ilişkileriniz, bir şeyler mutlaka hayatımızda küçük çaplı terslikler olacaktır. Ne dedim bazı kuşlar? Sıkıntılı olabilir ama çoğunluğu tertemiz. El ele tutuşmuşlar da geliyorlar. Çok kuşlar çıkmış. Kadersel çok değişimler olacak sizde. Beklentilerinizin çoğunu sevgili ikizler arkadaşlarım karşılayacaklar. Benden söylemesi zaten %40'ınızla peşinden koşacaksınız. E eh, yeter be diyerekten biraz hane içinde sevgili arkadaşlarım sizin kariyerinizle iş hayatınızla alakalı sıkıntınız var. İş hayatınızla alakalı kariyer, iş hayatı, iş hayatı kariyer demektir. Bununla alakalı sıkıntınız var ama merak etmeyin sizin sıkıntınız yukarıya doğru çıkış yapacak adında Y harfi olan L harfi olan yine I harfi olan E harfi F harfi olan A harfi olan sevgili ikizler kardeşlerim K harfi olanlar biraz böyle hane içinde hafiften sıkıntılarınız var V harfi olan arkadaşlarım biraz sıkıntılarınız var hafif bir yan dönme bir kırgınlık durumlarınız var derken tabi 2020 yılının içinde cereyan edecek bunlar bunlar yaşanmadı yaşanacak sevgili arkadaşlarım o yüzden ben konuşurken yaşanmış gibi konuşuyorum ama değil Tabii ki daha şu an Ocak ayındayız sevgili arkadaşlarım ama merak etmeyin birazcık biraz biraz sabır çünkü o sizin i harfinizin hemen üstüne top şeklinde siyah kara bulut çökmüş o kara bulutu aşmak hemen kolay değil biraz sabır sabrın ardından bakın aydınlığa doğru gideceksiniz benim şu an burada aile içinde gördüğüm sıkıntı iş hayatınız kariyerin sıkıntısı sevgili arkadaşlar nedir iş hayatı kariyer sonuç itibariyle hiç fark etmiyor kredi çektinizde kredi borcu ödüyorsunuz hiç fark etmiyor hepsi 3 ile aynı kapıyı açıyor değil mi bunların sıkıntılarını görüyorum burada sevgili ikizler arkadaşlarım hiç merak etmeyin düzelecek düzelecek merak etmeyin bakın kadersel değişimler gelecek sizlere hemen sadece bu yan taraftaki sıkıntılar biraz karma çorman bir vaziyeti almış küçük çaplı bir kavga da çıkmış burada onlara da söyleyecek bir şey yok o çünkü sizin haneniz değil şu görmüş olduğunuz vaziyet bu sizin haneniz değil dışarıdakiler dışarıdakiler onları saymayalım kadersiz olarak değişimler gelecek ve benim sevgili ikizler arkadaşlarım onları mutsuz eden iş hayatına etkide bulunan partneriyle arasına giren sıkıntılar şeytanlar Kötüler her neyse onları bitireceksiniz. Sadece işte burada dediğim gibi bir miktar kendini kısıtlı hissedecek olan ikizler burcu arkadaşlarım var. Ama daha sonra güzel kardeşim yolun açılıyor. Hiç merak etme kadersel olarak bakın burada yolunuz açılıyor sizin. Hiç merak etmeyin sizler de değişime gideceksiniz. Değişim kadersel olarak o değişim sizi ne yapacak? Geçmişe tamamen örtüyü çekeceksiniz. Benden söylemesi adında şey harfi olan... Sevgili arkadaşlarım A harfleri olanlar, T harfi, E harfi, L harfi olanlar siz sıkıntıyla burun burunasınız. Bakın sıkıntıyla burun burunasınız ama şunu da söyleyeyim sıkıntı ya da sırt dönmüş harfleriniz. Hiç merak etmeyin o sıkıntı her neyse 2020 yılı içerisinde mahkemeler olabilir, krediler olabilir, iş hayatınızdaki sıkıntılar, aile içi sıkıntılar, dışarıdan gelecek etkiler Harflerini sırt dönmüş. Yani demek oluyor ki siz bu sıkıntıları çok rahat es geçeceksiniz. Hiç merak etmeyin önünüzde yavaş yavaş açılmaya başlamış. Yani kadersel olarak değişim gelecek. Haberiniz yok. Kadersel değişeceksiniz. Bitti. Yani bir şekilde sizin olan size gelecek güzel kardeşlerim. Tamam buyurun. Gördünüz mü? Size gelen kart. Yani tahriplerden arındım. Savaştan çıktım. Geriye bakış yapıyorum. Gördünüz mü? Bütün bunlardan arındı. Deminden beri anlatıyorum. Benim sevgili ikizler arkadaşlarım. Harfler zaten sıkıntıyı geçmiş. Ondan harf işte bunlar. Pardon sıkıntılar bunlar. Bunlar sıkıntı siz harfsiniz. Geriye bakış yapıyorsunuz. Olay bitti. Tamam. Biz artık eskisi gibi olamayız diyorsunuz sıkıntılara. Ah benim ikizciklerim. Bitti ondan sonra ileri vadeli güçlü adımlar sizleri bekliyor sevgili ikizler arkadaşlarım lütfen çok güzel ortak nokta anlaşmalarınız ve yıldız gibi parlamalar var çünkü iş hayatınız güzel çıktı bayağı da bir yolculuklarınız da var benden size söylemesi çok gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz tamam iş hayatınız mükemmel iyi çıktı kadersel de değişimleriniz var aşk hayatı buyurun söylemiştim burada gördüm özellikle de bunu söyleyen sevgili platonik arkadaşlarımız söyleyen derken söyleyecekler daha o duyguları onlar yaşayacak daha önümüzde 12 ay var onlar söyleyecekler bunu o insan benim için hata diyecek bazılarınız platonik olan ikizler bazılarınız da hayır ben ondan vazgeçemem o benim için doğru kişi diyecek ardından değişiyorsunuz bakın Anladınız mı sevgili ikizler arkadaşlarım? Genelinize söylüyorum bunu. Değişim gelecek, köklü kuruluş geliyor. Çünkü dikkatlisin artık. Artık yaş tahtaya basmıyorsun, dikkatlisin. Değişeceksin. eskini mutsuzlukları kalmadı. Kadersel gerçekten değişimler gelecek. Çünkü çok sabrettin. Artık o kapıdan geçme zamanı. Tamam. Şimdi sağlığınıza bakalım. Evet, sinirlenmiyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Lütfen sinirlenmeyelim. Özellikle de evlilerde gördüm bunu. Ardından ne yapıyorsunuz? Bakın. Birbirinizin kalbini mi kırdınız? Sinir krizi mi geçirdiniz? Evet. Sinir, öfke ne yapıyor? Bizim kalbimize vuruyor. Ondan sonra hemen barışıyorsunuz. Yapmayın bunu. Sinirlenmiyoruz. Çiftler çok sinirli olacaksanız lütfen kalbimize bu bizim zarar verecektir. Ne yapıyorsunuz? Hemen çağrı arayacaksınız. Çaresini arayacaksınız. Kendinle barışacaksın ikizler. Kendinle barışacaksın. Sizi bu hale getiren her neyse üzüntü. Üzüntü anlamında illa kalp demiyorum. Barışacaksın. O insanla da barışı sağlayacaksın. Kendinle de arayacaksın. çareni arayacaksın bakın. Çarenizi arayacaksınız. Ardından ne geldi? İyi niyet doyum geldi. Nasıl geldi? Sabırla geldi. Her ikisi de mükemmeldir. Sevgili ikizler arkadaşlarım lütfen sinirimize dikkat edelim. Sinir direkt olarak kalbe yansıyor. Çünkü ben sizlerde özellikle evli çiftlerimizde onu gördüm. Öfke, sinir durumlarınız olacak. Hani Tahammülsüz durumlar, bağırma, sinirlenme bunları yapmayalım. Ne diyor meleğim sevgili ikizler arkadaşlarım için rüyalarına bak diyor. 12 ay içerisinde demek ki sizlere hep rüyalarla mesajlar verilecekmiş ah benim ikizciklerim gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz sinirlenme bak iyi niyet doyum gelecek vücuduna nasıl gelecek sinirlenmeden sakin olarak derdimizin dermanını arayarak sabırla yapacağız bunu sevgili ikizler arkadaşlarım efendim bu açılımımızı tamamladık 2020 yılı genel yorumdu kapamadan öncesinde oranında Yıllıklarını yükledim. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman da öpüyorum. İyi seneler diliyorum. Hadi bay.